Arkadaşlar selamlar YouTube kanalına hoş hoşgeldiniz. Fiat Egea araçta bagaj açılmıyorsa kumandadan ya da dokunarak koltuğun altında özel bir tel var. Onu göstermeye çalışacağım. Onu çekerek rahatlıkla bagajı açabilirsiniz. Şu koltuğu kaldırdıktan sonra arkadaşlar şurada bir tel var. Teli aşağıya doğru sertçe çekerseniz Bagajın kalktığını görebilirsiniz. Videomuz size faydalı olduysa sayfamızı beğenip takip ederseniz seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın.